Arkadaşlar merhabalar. Yine birlikteyiz. Yılmaz'la birlikte size bir soru daha çözelim istedik. Bakalım sorumuz ne diyormuş? Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları ABC olan ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatları nedir? diye çok uzun bir soru ki eminim Yılmaz soruyu çok kolay bir şekilde şu anda kafasından çözdü diye düşünüyorum. Evet Yılmaz'cım var mı bir fikri? Evet, çözdüm hocam bence düşünmem lazım ama... X'leri toplayıp Y'leri çıkaracağız gibi. Bilmiyorum. Tamam. Çok güzel. En azından söylediği cümlenin yarısı doğru arkadaşlarım. X'leri toplayacağız. Ve 3'e bölecektik değil mi Yılmaz'cım? Ağırlık merkezini bulurken. X'leri topla. 3'e böl. Y'leri topla. 3'e böl. Şimdi sen söyle Yılmaz'cım. Şu A noktasının X'i hangisi? 1. Çok güzel. B'nin X'i? 4. C'nin X'i? 3. O zaman şöyle yapıyorum. Eksi 1'i 4'ü ve 3'ü topluyorum ve bir de 3'e bölüyorum Yılmaz'cığım. Hemen toplayalım. 4, 3 daha 7. Bir çıktı. 6. 3'e böldüm. 2. O zaman apsisimiz 2 geldi. Yani şunu eledim, şunu eledim. Şimdi ordinatını bulalım. 5'i, 2'yi ve eksi 1'i toplayacağız. 5, 2 daha 7. Bir çıktı. 6. Bir de 3'e bölecektik değil mi Yılmaz'cığım? 2'ye 2. Çok güzel. 2'ye 2 çıktı. Var mı lan öyle bir şık? Var evet. hocam. A şıkkı. Heh, Adana şıkkı doğru cevaptır. Hadi öpüyoruz sizi gençler. Kendinize iyi bakın.